Evet arkadaşlar, Edremit'teyiz. Edremit Çarşı Merkez'deyiz. Hemen Halkbank e, bankanın, Halkbank'ın daha doğru söyleyebiliriz. Ara Caddesi'nde, Ara Sokağı'nda. Kuaför Kadir diye yazıyor bakın. Hairdisi Collection diye tabelasında görüyorsunuz. Burası bayağı eski bir kuaför arkadaşlar. İçini iyi bilen bir kuaför. Çok da müşterisi var zaten. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Yetkililer zaten içeride. Şöyle bakın hemen perukları görüyorsunuz. Çıt çıt peruk kaynak bunlar da var. Zaten çalışıyorlar arkadaşlar burada. Şimdi dükkanı şöyle bir geziyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Kolay gelsin birader. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben dükkanı geziyorum şöyle bir önce arkadaşlar. Sonra size yetkiliyle karşılaştıracağım. O bize telefon numaralarını söyleyecek. Şöyle gezdik dükkanı. Zaten bakın patronumuz burada. Eşiyle evet. birlikte çalışıyorlar. Hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyilik. Ee, dükkanı gezdim ben. Gösterdim. Zaten bol müşteri var. En eski kuaförlerden birisiniz. Eşinizle birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Bayan kuaförle ilgili tüm hizmetler var. Evet. Onların evet. hepsini yapıyorsunuz. Hayır. Kredi kartı geçerli. Geçerli. Tamam. Telefon numaralarınızı söyler misiniz? 0 266 88 36 12 iş yeri telefonu. Bir de cep. Hı -hı. gidecek iletişim. Tamam. tamam. Bir daha adres. Can Matak Mahallesi Altbank. Can Matak Mahallesi Gazi İlyas Caddesi Altı Saksim A olarak. Halk Bank'ın. Halk Bankası Aralı. Tamam. Evet. Saç, saç kesim. Sesin. Tamam. Saç, saç kesim, başı. saç bakım, gelin başı, nişan başı, tesettür, silah adam, Aynen manikür, pedikür, evet. balyaj, evet. boya. Hepsi var. Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı işler. Bravo. Şimdi şöyle bir dükkanı yine geziyorum arkadaşlar. Gösteriyorum size içeriye. Gördüğünüz gibi bütün kuaförlük hizmetleri var. Şurada malzemeler var görüyorsunuz. Kullandığı malzemeler burada var. Saç spreyleri, boyaları. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Ustalar da var bakın ustaları da görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın burada diğer ustamız var. Şimdi girişe iniyorum tekrar. Girişten size göstereceğim. Şivas Kop diye bakın yazıyor. Ben görüyorsunuz onun malzemelerini kullanıyorlar. Döndük. Bakın Heyr diye Kadir Heyr diye yazmış. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Teşekkür ederiz.